Değerli Avrasya Hastanesi Zeytinburnu'nda 1 ila 31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı kapsamında bilinçlendirme programı gerçekleştirdi. Programa protokol mensupları, hekim, sağlık çalışanları, kanser hastalığını geçirip hastanede tedavi gören hastalar ve basın mensupları katıldı. Ekim ayı, meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25'ini meme kanseri oluşturmaktadır. Şimdi baktığınız zaman bir hasta hastanemize girdiğinde her gereksinimi karşılanacak şekilde hizmet alıyor. Bu önemliydi. Hasta yorulmadan, beklemeden tüm tetkiklerini halledebilmeli, erken teşhis ile tedavisine başlayabilmeliydi. Bugün burada başlangıçta kurduğumuz hayali gerçekleştirmenin, sürekli değişen ve gelişen teknolojiye ayak uydurarak hastalarımız için en ileri teknolojiyi hastanemize getirmenin, Akademik kariyerli hekimlerimiz ve güçlü sağlık kadromuzla milyonlarca kanser hastasına şifa almanın gururunu yaşıyoruz. 23 yıldır sağlık hizmeti sunan hastanemizde onkoloji gibi önemli bir birimin kurulumunda emeği geçen herkese, halkımıza, bize güvenen ve tercih eden hasta ve hasta yakınlarımıza Devletimize, çalışanlarımıza, bizleri bugünlere taşıyan herkese müteşekkiriz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü olup erken tanılı konulabildiği takdirde tedaviye olumlu cevap verme oranı %99'lara çıkıyor. Bu yüzden bütün amacımız kanser, meme kanseri farkındalığını arttırarak erken tanı koyabilmek. Bunun içinde tüm kadınlara 20 yaş kullanmam gerekiyor. yeterince gür. 20 yaşından itibaren tüm kadınların kendi kendine meme muayenesi öğrenmesini, 30lu yaşlardan sonra da ayda bir kendi kendine meme muayenesi, yıllık meme cerrahisi uzmanı tarafından meme kontrolü ve yaşına uygun olarak görüntüleme tetkiklerini yaptırmasını mutlaka öneriyoruz. Erken tanı çok önemli. Benim söyleyeceklerim size bu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Öncelikle tüm katılımcılara özellikle Hüseyin Hocam olmak üzere kaymakam valimiz temsil eden tüm hastanemizde çalışan herkese, hastalarımıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Meme kanseri farkındalık ayı neden var? Çünkü her yıl 18 milyon kişiye kanser tanısı konuyor tüm dünyada. Ve kadınlarda artık tüm dünyada akciğer kanserlerinin de önüne geçmiş durumda. Yani en sık görülen kadın kanseri meme kanseri. Fakat Globoken dediğimiz dünyadaki kanser verilerini tutan e, kanser istatistiklerine baktığımızda ...kanser ölümlerine yol açan kanserler arasında da geri planda. Bunlar hep başarılı tarama programları, kişilerin, kadınların özellikle... ...meme kanserini ile ilgili kendilerini tanıma, tarama programlarına katılma... ...ve daha iyi tedavilere ulaşabilme nedeniyle her yıl daha iyi hale geliyor. Bu nedenle de Ekim ayı her yıl meme kanseri farkındalık ayı olarak kutlanıyor. Böylelikle de benim hastalarımdan bana söyleyenler olmuştur. Hocam hiç taramaya gitmemiştim ama bu televizyonda, magazinde, programlarda dikkatini çekmiş. Bu daha bir tanesi geçen yıllık yine anlatıyor. Yeni o şekilde gittim diyor. Niye şikayetim vardı? Bir tarama programına katıldım diyor. Onun için kadınların farkındalığını artırmak amacıyla bu programlar düzenleniyor. Pembe kurdalenin öyküsünü çok merak ettiğim için farkındalık aylarında anlatmayı çok severim. 1990'lı yılların başında Amerikalı bir hanım kendisi meme kanserinden kurtulmuş. 68 yaşında. Kızı ve annesi de meme kanseri olduğu için meme kanserinin için harcanan gider yani kanser için harcanan giderlerin çok fazla olduğunu aslında erken teşhis için ee, e, harcanan paralar daha fazla olsa daha çok kadının hayatını kurtarabilir diye pitch e, dedi. Yani e, şeftali renginde kurdeleler yaparak tüm süpermarketlere binlerce kez, binlerce kart üzerinde yapıştırarak e, farkındalığı artırmak amacıyla üzerindeki yazılarla gönderiyor. Bir kadın dergisi 95-96 yılında fark ederek diyor ki kadınla bir araya geliyorlar. Charlotte adı Amerikalı hanımın adı biz bunu kullanalım, o da diyor ki hayır benim kurdalelerim ticari değil, ticari bir dergide çıkamaz. Onlar da avukatlarına giderek diyorlar ki biz bunun rengini değiştireceğiz, pembe yapacağız, herhangi bir hak iddia edebilir mi edemez diyorlar. O zamandan bu yana, 96 yıllarından bu yana da pembe kurdele, meme kanseri farkındalığını gösteren kurdaleler olarak,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 1970'li yıllardan beri katlanarak gelen meme kanserine karşı kadınlarımızı daha duyarlı hale getirmek, bilinçlendirmek ve onlara bu farkındalığı oluşturarak tarama testlerine ya da kendi kendine meme muayenesine özendirerek meme kanserinin erken tanısında rol almak amacıyla e, düzenlenen bu toplantıya sizlerin de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Basınımız sayesinde muhtemelen bu program e, yayınlanacak ve eğer biz bu programı izleyen birkaç kadına ulaşabilirsek ve onları bu konuda bilinçlendirip, bilgilendirip gerekli önlemleri almaları konusunda ön ayak olabilirsek ne mutlu bize. Şimdi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 uygulamayı, planlamayı ve bu konuda vatandaşlar, insanlarımızı bilinçlendirme amacıyla yola çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'de yaklaşık her yıl 75 bin kadına yeni kanser tanısı konulmaktadır... ve bunların da 18 bin adeti, yani dörtte biri, yani yüzde 25'i meme kanserinden oluşmaktadır. Hastaların meme kanserinden ölüm oranlarını azaltarak bütün tedavilerle birlikte yol almadıyız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, kıymetli misafirler, sevgili <gülüyor> çalışma arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. <gülüyor> Kusura bakmayın. Artık çok zaman duyguladım duygusallaşıyoruz. Evet. Ben on sene kadar kamu hizmeti yaptım. <gülüyor> Bulunduğum hastanede de ihtisas evet. yaptığım hastanede de kanser konusunda ciddi çalışmalar ve ee, cihazlar alınmıştı, kullanılıyordu. O zaman e, onkolog arkadaşlarımız, hocalarımız vardı. Ve e, yurt dışına da birçok Türkiye'den hastalar gidiyordu. Ve orada hastanemizin başhekimi, daha sonra orası üniversite olmuştu. Bezmü Üniversitesi sonra 78'li yıllarda 80'de e, dağıldı. Marmara Üniversitesi ile beraber de onkoloji bölümümüz vardı. Yoğun bakımlarımız vardı. Kalp cerrahisi vardı ve onkoloji apayrı bir alandı. Biz de bu hastaneyi kurarken farklı bir şey olsun istedik ve en çok hastalarda onkoloji konusunda yurt dışına gidiyordu. Kalp cerrahisinde de gidiyordu ama onkoloji de büyük bir alan. Yani böyle kolay bir e, hayalini kurup da yapılacak gibi gözükmüyordu bana. Çapa'dan bir hocamız, değerli hocamız Gökhan Töre, profesör, doktor. Şimdi <gülüyor> Rahmetli beş sene oldu. Böyle bir projeye bilgi desteği verdi, gönülden destek verdi ve biz burada onkoloji kurma kararını aldık ve onkoloji için temelden altyapısını yaparak onkolojisi olan bir hastane yapmayı planladık. Ve sonra da 1999 geldi. 1999'da da buradan sağ olsun Zeytinburnu'nda iş adamları büyük bir destek verdi. 15 kişi beraber Çankaya'ya gittik. Cumhurbaşkanımıza ulaştık ve bize onkoloji mi olacak hastanenizde hay hay gelirim açılışını yaparım dedi. Ve geldi burada açılışını yaptı ve burada söylediği önemli sözler vardı. Her kim ki taş üstüne taş koyarsa ben mutlu olurum dedi. Zeytinburnu halkı burada toplanmıştı. Ben buraya sizin için geldim. Sizin için Doktor Hüseyin Nurlu ve arkadaşlarına teşekkür etmeye geldim. Tabirini kullandı. Ve sonra dedi ki burası şifa kapısı olacak. Biz o gün bugün burada şifa kapısı sloganını ...kullanmaya devam ediyoruz. Ee, Abrasya Hastanesi... ...Vurlu ailesinin... ...bir kuruluşu. Burada... ...kardeşlerim... ...yeğenlerim... ...bizimle beraber. Ve... ...Abrasya Hastanesi olarak... ...iki büyük hastanemiz... Var. Bir de ilk göz ağrımız olan Bakırköy'de Çamlık Hastanesi var. Ben burada tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca onkolojide şu an hizmeti geçen ve güçlü kadro dediğim hekim arkadaşlarımla bu hizmetleri yürütüyorum. Ama bu hizmetler sadece burada gördüğümüz Vecdi Hocam, Fatma Hocam, Hakan Hocam, Nilgün Hocam ve Erhan Hocam bunlardan ibaret değil. Ama bunlar lokomotif, güçlü kadro. Arkasında her alanda bize destek veren, cerrahisini yapan, bronkoskopisini yapan, gastroskopisini yapan, kolonoskopisini yapan, biyopsilerini yapan, girişimsel radyolojiyi yapan Geniş bir ekip ve laboratuvarlar var. Hatta anjiyo bile burada işimize yarıyor. Biraz önce arkadaşlarım bahsettiği PET-CT önemli bir araç. Özellikle kanserin yayılmasında çok önemli bir araç. Mamografi yine meme kanseri konusunda çok önemli bir araç. MR- Bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, yine tedavide şey, triyoloji veya radyoterapi cihazları çok önemli bir araç. Bunların hepsi hastanemizde mevcut. Ameliyat rahat rahat bu büyük ameliyatlar yapılabilir durumda. Ee, bütün bu hizmetler insan sağlığı için, insan için, sağlık için ve ülkemizin hastaları için. Ama sadece şu an ülkemizin hastalarına değil, birçok hastalarda yurt dışından geliyor. Bugün Amerika'dan bir üniversite ve hastane sahibi, beş üniversite sahibi bir Amerikalı dostlar geldi ve hastanelerimizden birini gezdirdi. Bir kata gezdirdik. Bir katta 14 hastanın dokuzu yabancı hastaydı. Yani biz de amaçlarımıza bir nevi ulaştık. Dünyanın şu an sayılı hastanelerinden veya sağlık hizmeti veren kurumlarından biriyiz ve ülkemizde dünyada sağlık hastanelerinden turizminde 3. sırada. Yani neredeyse Amer şeyi Almanya'yı da geçmiş durumdayız. Yani ortada Amerika, Güney Kore, Almanya 3. sırada çok zaman Türkiye. Böyle bir durumdayız. Biz bununla da gurur duyuyoruz. Bu ülkemizde bu duruma gelmesi sağlığın çok önemli. eee ben de tüm halkımıza buradan sesleniyorum. Ama bunun yanında biz sadece buralarda seslenmedik. Birçok radyo, televizyon programlarında da halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek için tüm kadrolarımızla mücadele ettik. Bundan farklı programlar da yaptık. Bu konuda da sosyal sorumluluk konusunda da e, halkımıza farklı hizmet vermeye çalıştık. Meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle kontrolü elden bırakma e, ve e, erken teşhis hayat kurtarır diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok kıymetli vali yardımcımız Sağlık Derya Başkanımız ve ilçe sağlık müdürümüz Avrasya Hastaneler Kurulu'nun Yönetim Kurulu Başkanı'nın Sayın Hüseyin Uğurlu İbrahim Uğurlu, kıymetli hekimlerimiz, kıymetli çalışanlarımız, hastanımızın kıymetli çalışanları ve yatırımcılar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öyle ben Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arasoy'un da selamlarını sıra iletmiş olayım, iletmiş istiyorum. Evet, bugün bu farkındalık etkinliğini yaptığı için ben Evrasya Hastanesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Elbette sağlık deyince sağlık insan insanoğlunu, insana ilgilendiren bir konu ve çok kıymetli uğurlu Ayrısı da Zeytinburnu 1999'dan başlayan bir serüvenle çok kıymetli bir hizmet kazandırdılar Zeytinburnu'nuza ve Zeytinburnu'nuza şifa dağıtan, şifa kapısı olarak Kıymetli Hüseyin Ali'nin ifadesiyle Şifa Kapısı'nı Zeytinburnu'ndan Tüm İstanbul'umuza ve Türkiye'ye Şimdi de öğreniyoruz ki Bütün dünyaya şifa dağıtmaya devam ediyor Duygu dolu bir konuşma yaptı Hüseyin Bey Evet e, haklıydı çünkü Hakikaten büyük bir emek var Biz de buna şahitlik ettik burada Zeytinburnu'nda Çok kıymetli yemekler verildi Çok kıymetli hizmetler sunuldu Ben bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu başarılarından dolayı da kendilerini takdir ediyorum. Kıymetli hocalarımız e, konuyla alakalı ve bugünkü toplanma sebebimizle alakalı çok kıymetli bilgiler verildi. Ben onlara da çok kıymetli, e, teşekkür ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da büyük bir başarı diliyorum. İnşallah sağlık konusunda daha da ifade ettiğinizden daha da ileri noktalara ülkemizi taşıyacak ve ülkemiz bütün e, yurt dışındaki hastalara da e, insanlarımıza da çok kıymetli hizmetler ve şifa dağılmaya devam edecek. Ben yaptığınız bu etkinliğinden dolayı sizleri kutluyorum, teşekkür ediyorum. En valim, kıymetli protokol, sevgili meslektaşlarım ve çok sevgili sağlık çalışan arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben de Sayın Beledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerimi sizlere ileterek konuşmama başlamak istiyorum. Kendisi iki yıl önce Covid'den kaybettiğimiz e, eski İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlı adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gümüşhane'de yaptırdığı okunun açılışı nedeniyle şehir dışında. O yüzden gelemediler. Onu temsilen ben buradayım. Değerli arkadaşlar... Evet, Hüseyin abi diye hitap edeceğimizinizle Hüseyin ee, Hüseyin abiyle bizim yolumuz sanırım 1993'te kesişmişti yani, 92 ya da 93 ve ilk göz ağrım diye ifade ettiği Çanlık Hastanesi'nde tanışmıştık. Ben neden bu kadar duygulandığını en iyi hissedenlerden birisiyim. Çünkü o günden bugüne o kadar ciddi mesafe kat edildi ki ben yeniden,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 İnşallah başarılarınızın da devamını diliyorum değerli arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlıkla ilgili neler yapıyoruz çok kısacık onlara değinmek istiyorum biliyorsunuz e, sağlıkta tedavi edici sağlık hizmetleri sağlık bakanlığının ortasında yürütülüyor biz e, yerel yönetimler olarak koruyucu önleyici sağlık tarafındayız e, bu görev tanımı nedeniyle de bilinçlendirme, farkındalık e, hastalıklar oluşmadan önlemek adına üstlendiğimiz görevi e, diğer alanlarda olduğu gibi e, meme kanseri ya da onkoloji ile ilgili çalışmalarımızda da devam ettiriyoruz. E, meme kanseri ile ilgili bizim üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, e, bu konu ile ilgili tüm sektörlerle iletişimimiz var, dynamic olarak devam ediyor. Ve farkındalık ayı içerisinde yine bu şekilde bilgilendirme ya da seminer çalışmaları, e, şehrin çeşitli yerlerindeki bir ay boyunca e, pembe aydınlatma faaliyetleri, e, artı bizim e, şehir ekranları dediğimiz billboardlar, toplu taşıma araçlarındaki ekranlar ya da işte köprü üstlerindeki o inan ısılabilen yerlerde, e, halkımızı bilinçlendirmek, bu konuyla ilgili dikkat çekmek ve algı oluşturmak adına e, çalışmaların e, onlarla birlikte, diğer paydaşlarımızla birlikte ortak çalışmanın içindeyiz. Ayrıca e, yine koruyucu, önleyici ya da önceden tedbir alabilmek adına da biz zim kendi birinci basamak sağlık e, alanlarımızın içerisinde mamografi e, ve ultrason e, ...hizmet uygulamalarımız var. E, bu şekilde... E, ...meme kanserinde olduğu gibi... ...diğer alanlarda da... ...halk sağlığını korumak adına... ...toplum sağlığını korumak adına... ...vektörlerle mücadeleden tutun da... E, ...bağımlılıkla mücadele farkındalığı... E, ...evde sağlık, psikolojik danışma... ...merkezleri gibi sayabileceğim... ...bizim sağlık dairesi çatısı altında... ...yürüttüğümüz çalışmalarımız var... Ve e, Sayın Başkanımızın oluşturduğu vizyon doğrultusunda da bu anlamda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Çok uzatmayacağım. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizlerle olmaktan çok mutluyum. E, bugünkü davet için yeniden teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllar öncesine götürdü Hüseyin e, Hepinize yeniden saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, çok değerli katılımcılar. Gerçekten de güzel bir program oldu güzel hazırlanmış emeği geçenleri tebrik ediyorum. E, bu çok önemli bir konu, çok önemli bir süreç. E, tabii ki böyle günlerde bir yoğunlaşma oluyor ama burada mesele bu sonundan çıktıktan sonra da bu erken teşhiste yönelik çalışmaların koordinel olarak olması konusunda hep beraber çabalarımızı artırmamız gerekiyor. E, belli bir yaştan sonra söylendiği gibi yani bu e, insanların belli bir eğitimle kendilerinin de yapabileceği bir ön bir çalışma aslında. Ama e, elbette insanlara bu eğitimi vermek, bu bilinçlendirmeyi sağlamak kolay olmuyor. E, şimdi elbette ülkemiz sağlık alanında özellikle son 20 yılda gerçekten çok önemli bir mesafe aldı, bu bir gerçek. Ben Bakıkköy'de oldum, yani Zeytinburnu, şu anda bulunduğumuz yerde, işte çocukluğumuzun geçtiği yerler Elbette Çamlık Hastanesi'ni vesaire biliyoruz. Ama gelinen e, neticede çok önemli bir mesafe alındığı da bir gerçek. E, memleketin değişik yerlerinde görev aldım. Ya yani bu Hakkari'nin üç oldu. Orada iki sene kaymakamlık yaptım. İşte Urfa, İvan, Doğu vesaire pek çok yerde, mahrumiyetin daha çok yaşandığı yerlerde de çalışmalarımız oldu. Elbette Sağlık Bakanlığı'nın burada çok önemli, güzel çalışmaları var. Öndeyici hekimliği konusunda da çok önemli çalışmalarımız var. Ee, bu konuda çalıştığımız yerlerde de gördük. Yani gün oldu köylerden araç tahsis ederek bu görüntüleme ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bunlar son derece önemli. Ama pratik ve pragmatik olmak lazım diye düşünüyorum. Yani bu olayın bilinçlendirme çok önemli. Yani bence sosyal medya çok önemli yani bunları okullarımız çok önemli bu çalışmaları bu erken teşhisin konulması konusunda çok daha ileri boyutlara götürebiliriz ve bunu da yapmamız gerekiyor bu konuda tabi nitelik ve nicelik bir arada olması gerekiyor ben ama işte doktorumuzu işte yönetik kurulu başkanı Hüseyin Bey tebrik ediyorum çok güzel çalışmaları imza atmış ve kendisini bu hastaneler grubunda da, on kalıcı alanında da çok önemli bir noktaya gel getirmiş. Yani biraz önce kendileri ifade etti. İşte yurt dışından gelen kişilerle bir araya geldiğinde hastanenin bir katında yatan 14'ün 9'u muydu? Yani önemli bir sayı. Yani burada yurt dışından tedavi olmaya geliyorlar. Yani ülkemizin bu noktada geldiği seviye çok önemli. Ama... İnşallah bu potansiyel aslında daha da yüksek. Bu potansiyeli çok iyi kullanmamız lazım. Sağlık turizminde gelinen noktayı ben çok önemsiyorum. İki sene işte Covid yaşadık. Ee, ama bu süreçte dahi ve bu süreçten sonra da sağlık turizmi alanında ülkemizin geldiği nokta belli ama bu elbette yeterli değil. Bu potansiyeli çok daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. Bu çalışmada bu e, emeği geçenleri ben tebrik ediyorum. Yani burada bir emek var. Bu sunum da güzel bir sunum. Kısa, öz ve sıkıcı olmayan bir sunum. Etkili, kısa konuşmalarla vurgulandı. Ama gene tekrar etmek gerekirse bu eğitim boyutu çok önemsiyorum. Yani işte acaba yüzde kaç işte kadın bu kendi yapması gereken çalışmayı yapabiliyor? Ben bu oranları çok da yüksek olmadığını düşünüyorum. Bunları yukarı çıkarmamız lazım. Bunları yaparsak erken teşhiste yani ilk evrede daha öncesinde belli bir sıkıntıyı azaltmamız mümkün. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hastaneler grubunda çalışmalarını daha da ileri noktalara taşıyacaktır. Herkese saygılar sunuyorum. Öbür programımıza katılım sağlayan İstanbul Valisi adına e, Sayın Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu temsilen Sağlık Daire Başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Önder Yüksel Erdiğite, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy'u temsilen Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Avukat Saffet Öz, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Havva Kaplan Kılavuz'a çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün bizleri yalnız bırakmayan e, basın mensubu arkadaşlarımız Vizyon 58, Tekrumeli TV ve değerli konuklarımız sağlık çalışanlarımız hekimlerimiz hepinize çok teşekkür ediyoruz farkında oluyoruz. bizler ayrıca Avrasya ailesi olarak tüm meme kanseriyle savaşanlara bu hastalıkla savaşıp kazananlara onların yanında olan her zaman Değerli hekimlerinize, cefaker ailelerine de bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz ve alkışlıyoruz. Bu günlerden sunan çok bir fotoğraf için tüm konuklarımızı sahneye alabilir